Neden herkese uzun vadeli yatırımcı olmaya çağırıyorum? Çünkü kısa vadede çok saçma şeyler olabiliyor. Mesela dün borsalarda süper saçmalıklar döndü. Size bir örnek vereyim. Dün tek günde Tesla'nın değeri %3,5 düştü. 600 milyar dolarlık bir şirket bu. %3,5 demek yanlış hesaplamıyorsam 15 milyar dolar cımarına kayıp var. İnanamıyor musunuz? 15 milyar dolar. Neden? Şu şarlatanın bir açıklaması yüzünden. Şarlatanın ismi Adrian Janosik. Janosik dün Tesla ile ilgili satın diye bir güncelleme yaptı. Wall Street analisti. Peki bakalım bu Wall Street analizinin geçmiş performansı nedir? Analiste herhangi bir hisse senedi hakkında sat, al dediklerine hemen şu siteye gidiyorum tipranks.com. Burası ne yapıyor biliyor musunuz? Bu analizlerin rankingini yapıyor. Yani geçmiş performansla değerlendirip Wall Street analizleri içerisindeki yerini gösteriyor. Sevgili Adrian, Wall Street'teki 8372 analist içinde 7736. olabilmiş tahminlerindeki doğruluğuyla. Bakınız, bir yıldızı yok adamın, yarım yıldızı var. Toplamda 31.863 eksmen içerisinde de 27.723. olabilmiş. Yani bu adamın bir tane işi var, hisse senetleri nereye doğru gidecek onu tahmin etmek ve bunda sıralamalara berbat durumda. Eğer bu adamın tavsiyelerini dinleseydiniz toplamda %46'lık bir başarı oranı var, yazı turadan daha kötü. Yazı turu atın borsa herhangi bir durumunda %50'dir bu %46. Ve bu adama yine tavsiyelerini dinleseydiniz bir yıl içerisinde 7.20 Para kaybetmiş olacaktınız. Peki sevgili Adria'nın Tesla tahminleri neler olmuş şimdiye kadar? Adrian kendisini otomotiv sektörü uzman olarak tanıtıyor. Bakalım bu uzman neler demiş daha Tesla ile ilgili. Burada mesela görüyorsunuz Holt demiş. Tesla ondan sonra düşmüş. Şu iki Holt'un sonuçları fena değil. Buradan sonra 3 kere arka arkaya Tesla 200 dolar civarındayken Holt demiş. Oradan 100 dolara inmiş Tesla. Sonra Tesla tırmanışını tamamlamış, tırmanışı tamamladıktan sonra bay demiş, sonra hisse durağına geçti sonra düşmeye başladı, şimdi tut diyor. Yani hiçbir tahmini doğru değil arkadaş, hiçbir tahmini doğru değil. Bu nasıl bir hikayedir? Niye böyle oluyor? Wall Street çünkü bu tip şarlatanlara prim vermeyi bazen seviyor. Neden seviyor? İki sebebi var, Wall Street'e işlem hacmi lazım çünkü onlar hisselerlerin parasıyla oynuyorlar, alıp sattıkça komisyondan para kazanıyorlar. Ve Wall Street bazen kısa vadeli karların peşinde koşuyor. Mesela dün belki fazla kol opsiyonu satmıştır. Onları yakmak için böyle bir şarlatan dinliyor olabilirler. Şarlatanlık o kadar hakim ki Wall Street'te. Bakın şarlatanlığın ne kadar hakim olduğunu Paul enflasyon meselesi açısından size anlatmak istiyorum. Paul biliyorsunuz bu hafta kongreye hesap verdi ve orada dedi ki eğer veriler desteklerse para sıkılaştırmayı ve faiz artışını sertleştirmekten çekinmeyiz dedi. <gülüyor> Kıyametler koptu. Vay Powell faizleri artıracak. Öyle demedi. Veriler desteklerse dedi. Bir önceki paragrafta da ekonomik veri biraz beklediğimizden güçlü geldi. Bundan dolayı faizler beklediğimizden yüksek bir yere gidebilir dedi. Söylediği bu. Ama ne diyor? Veriye bakıyoruz diyor. Bundan birkaç ay önce veriye bakıyoruz dediği için Powell borsa yükselmişti. Çünkü veriye bakıyoruz demek somut şeylere bakıyor kafasına göre artırmayacak demek. O zaman öyle yorumladılar. Şimdi ise veriye bakıyor. Veri kötü gelecek. O halde işler mahvolacak. Vuuu. ...bu panikler basmaya başlıyor. Peki, Powell'ın baktığı temel veri ne? En çok korktuğu veri, bütün bu kavga neden çıkıyor? Enflasyondan dolayı çıkıyor. Enflasyon raporu, yanılmıyorsam gelecek hafta gelecek. Ne beklemek lazım an enflasyon raporundan? Bir ona göz atalım. Enflasyon raporlarında aslında iki temel kategori var. Bu kategorilerden ilkine Temel ürünler diyoruz. Gıda, barınma ve enerji. Çünkü insan olarak bu dünyada kalmak istiyorsak yemek yemeliyiz, barınabilmeliyiz ve enerjiye ihtiyacımız var. Eğer bu üçü yoksa hayat duruyor. O yüzden bunlara temel indikatörler deniyor. Bir de onun altında alt indikatörler var. Araba satın almak, kıyafet satın almak. Onlar idare edilebilecek şeyler. Evet onlar da uzun vadede ihtiyaç elbette ama kısa vadede onları olmadan idare edebiliriz. O halde şu ilk üç maddeyi dikkatli incelemek lazım? Çünkü enflasyon esas sürükleyenler onlar. Bakalım orada neler oluyor? İlk 3 maddenin en önemlisi hiç şüphesiz ki enerji. Enerjiye bakalım. Brent Ham Petrol'de geçen seneden bu seneye enerji fiyatı %20 gerilemiş. Bakın burada zirve yapmış. Sonra %20'nin üzerinde gerileme var. Neden burada zirve yapmıştı? İşte Rusya-Ukrayna Savaşı enflasyonun etkisi bir üstü, şey üstte bindiydi. gazdaki düşüşe bakıyorsunuz %40'lar civarında. Şimdi enerji en temel enflasyon tetikleyici ve altlardaki kalemleri de etkiliyor. Mesela ulaşım vesaire etkiliyor. Evet biraz gecikmeli etkiliyor. Yani petrolün fiyatı düştü diye hemen sizin etik faturanız ucuzlamıyor. Öyle bir durum yok. Gecikmeni oluyor bunlar. Niye? Bürokratik süreçler var, sözleşmeler var, anlaşmalar var. Fakat 3 kalemden bir tanesi olan enerjideki düşüş adeta bağırıyor. Buradaki eğilim geri döner, enerji tekrar yukarı gider mi? Olabilir. Savaş çıkarsa falan olabilir ama ekonomik bir tahmin yapmak burada mümkün değil. Ekonomik olarak baktığımızda bu ay gelecek enflasyon verisinin içerisinde petrol ve doğal gaz fiyatı bir önceki dönemin çok çok altındalar. Ve bu aslında daha da sertleşerek devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bakınız daha sonraki aylarda petrol fiyatı daha da hızlı yükselmiş... Biz ilerledikçe yani yeni petrol fiyatımız, yeni doğal gaz fiyatımız bu zirvelerin daha da altında olacak ve çok ciddi disenflasyon yani aşağıya doğru giden enflasyon yaşıyor olacağız. İkinci temel kalem barınma. Burada kiralara bakmak lazım. Burada Zomper Report diye önemli bir rapor var. Amerika Birleşik ABD'nin kiralama fiyatları nereye gidiyor diye bakıyor. Mavi çizgide iki odalı evler, pembe çizgide bir odalı evler var. Kiraların aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Yalnız bu raporda bu hemen çıkmayacak ortaya. Neden? Çünkü daha evvel bir videomda bahsetmiştim. Kira gecikerek gelen bir etki. Neden bahsediyor? Mesela diyelim ki sizin eviniz var ve sözleşmeniz bu Nisan ayında bitiyor. En Nisan ayındaki sözleşmeye zam yapacaksınız ve ev sahibi ne isteyecek? Son dönemin enflasyonu istiyor olacak. İleriye doğru bakmaz, geriye doğru bakar. Bu nedenle gecikmeli geliyor. Yani bu enflasyon raporunda enflasyonun buradan bir miktar yüksek gelmesini bekleyebiliriz. Ama ana trend aşağıya doğru kırılmış durumda. Üçüncü göstergemiz gıda. Gıda da fiyatlar hala oldukça yüksek ama aşağıya doğru hafif bir eğilim var. Yani üç temel göstergenin ikisinde ciddi aşağı doğru iniş var. Gıda fiyatları o kadar hızlı inmiyor. Ne bileyim Amerika'da yumurta çok pahalı her nedense. Onlarda da düşüş var ama yeterli değil. Ama böyle korkunç bir enflasyon raporu buradan bekleyemeyiz. Diğer kalemlerdeki enflasyon yavaşlaması daha az. Powell da bunu söylüyor zaten. Ve hakkı da ama onlar bir bunlara çok bağlılar göreceksiniz zaman içerisinde. İkincisi toplam enflasyon sepeni içindeki payları da az. Peki bu durumda ne olabilir? Gelecek hafta açıklanacak enflasyon belki yarım baspuan bir baspuan beklenenden yüksek olur. Olacak. Bu budur daha fazlası olamaz. Belli olayın nereye doğru gittiği trendi. Wall Street'in pompalamaya çalıştığı bir başka önemli mesele de işte bu enflasyon dair olarak faize nereye gidecek? İşte %6'ya kadar çıkar mı? %7 olur mu? %5 olur mu? <gülüyor> Böyle yarım puan bir puan oynamalar. Fakat aslında baktığınızda bizim son yıllarda yaşadığımız şey bir anomaliydi. Yani bu sıfır faiz çok anormal bir şeydi. Bakın bu Amerikan faizlerinin tarih boyuncaki gidişini gösteriyor. Sıfır faiz anomalidir. Normal olan 5 puan, 4 puan, 3 puan hep yaşamış bunlar Amerika. Ve mesela buraya bakın %6'lık faiz var. Resesyona falan girmeden devam etmişler. Yani hikaye aslında öyle değil. İlla faiz yükseldi diye Amerika sert bir resesyona girmez. Girse de muhtemelen hafif bir resesyona girer. Çünkü diğer göstergelerde temel sert bir değişim yok. Amerika resesyona girecek şirketler perişan olacaklar vesaire. E Sonra bakıyorsun bir başka veriye. Amerika'da istihdam çok iyi durumda. Şimdi bu istihdamın iyi olmasını şöyle değerlendiriyorlar. İstihdam çok iyi işte mahvedecek Powell bizi. Ya Zaten Powell'ın görevi, Merkez Bankası'nın görevi iki tane. Bir, enflasyonu düşürmek. İki, istihdamı yüksek tutmak. İstihdamın yüksek durmasından endişe etmezler. Onun enflasyona yansımasına endişe ederler. Eğer istihdam yüksekliği yüksek maaşlarla beraberse bu enflasyonu tetikler. Korku bu. Ama şunu biliyoruz. istihdam yüksek. Gerçi o veriye de güvenmiyorum. Daha evvel anlatmıştım. Öte yandan maaşlar pek yükselmiyor. Bundan dolayı enflasyonist baskı burada az. Ve bu bize şunu da getiriyor. İnsanların iş gücü varsa resesyonda beklediğimiz kadar sert olmayabilir. Yani işten çıkartmalar var. Özellikle teknoloji sektöründe doğru. Ama o temel olarak verimlilikle ilgili ve orada bu COVID boyunca... Çok şişirmişlerdi kadroları onları normalize ediyorlar. Onun dışında Amerika'da hala iş gücü açığı var. Dün gelen iki veri var. Amerika'da açılan pozisyon sayısında pek de düşme olmadığını görüyoruz. Bu kötü mü? Eğer enflasyon tetikliyorsa kötü. Eğer tetiklemiyorsa iyi. Çünkü o zaman Merkez Bankası Amerika'nın yumuşak inişi başarıyor demektir. Bir yandan enflasyonu azaltıyor, bir yandan da istihdamı yüksek tutuyor. Peki böyle bir karmaşık bir ortamda yatırımcı olarak ne yapmak lazım? Bir daha bahsetmiştim, gürültüye bu kulaklarımızı tıkayıp mantıklı olmamız gerekiyor. Enflasyonun en temel 3 kaleminden ikisinde düşme varsa, büyük düşmeler, üçüncüsünde de hafif bir düşme varsa, ben o kadar korkmam enflasyondan. Amerikan Merkez Bankası'nın faizi tevanda 5.5 ile 6 arasında bir yerlere getiriyor olmasın çok da bir farkı yok. Daha anlattığım bir videoda söylemiştim, daha da fazla yüzde %10'ları falan getiremezler, Amerika çöküyor zaten. Çünkü borçlu bir devlet bu, faiz onun borcunu daha da büyütüyor, o borcu ödemek için tekrar para basması lazım. Bu nedir bu paniğin sebebi o zaman ya aklım almıyor gerçekten ve bir yandan da iş gücü piyasası da kuvvetli e, sert bir resesyon da beklemiyoruz ve S&P 500'e bakıyoruz tarih boyunca hep yukarı gitmiş düzeltmeler yapıyor bu düzeltmeler bazen resesyonla birleşiyor şuradaki örnekte olduğu gibi şu gri çizgiler resesyon bazen de arada resesyon falan yokken de gayet sert düzeltmeler yapıyor böyle bakınca tarihi bir grafikle bunlar küçük düzeltmeler ama o gün orada olsaydınız çok daha sert bir düşüş hissediyor olurdunuz. Yani değerli arkadaşlar, şarlatanların anlamı yok. Eğer uzun vadeye inanıyorsanız, ne o biraz önce bahsettiğim Tesla analisti gibi şarlatanları dinlemelisiniz, ne de her gün üzerimize boca edilen ekonomik gürültüyü, patırtıyı. Fed ne yaparsa ne olur? Fed faizleri %5'e, 6'ya, belki 7'ye çıkartabilir. Bu ekonomileri bir miktar yavaşlatabilir. Ama eğer seçtiğiniz şirket, kuvvetli bir şirketse takmaz hiç bunları. Çünkü eninde sonunda işin gideceği yer şu. Faizler aşırı yükseltirsen krediler duruyor. Krediler durucu ekonomi duruyor. FED de tekrar gevşemek zorunda kalıyor. Ben bu nedenle borsalarda dibe yakın bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yanılabilirim. Bu yatırım tavsiyesi değil. Yanılmam mesela sabah çıkar, Bir banka iflas eder. Oradan korkabilirim çünkü bu krediler aşırı sıktılar. Böyle sürpriz olaylar olabilir. Ama biz öngörülebilen enflasyon, öngörülebilen FED faiz davranışı yüzünden çökmeyiz. Burada piyasadaki şu belirsizliğin bir öflemesi gerekiyor. Oraya kadar Wall Street'in şarlatanları hisselerimizi çalmaya rahmet Gerçekler. Ben ne yapıyorum? Ben alıyorum arkadaşlar. Ben alıma devam ediyorum. Kimseye tavsiye veremem. Ben kendi riskimi alan birisiyim. Bu şarlatanlar bana fırsatlar veriyor diye düşünüyorum. Çünkü bence enflasyon düşüyor. Evet görüşlerinizi yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu arada küçük de bir sürprizim var. Çok şikayet geldi. Hocam çok pahalı yaptım bu katıl meselesini diye. Şöyle yeni bir opsiyon açtım. Haftada bir yaptığım hisse senedi detaylı değerlendirmelerini reklamsız olarak izlemek istiyorsanız 150 liraya da katılabilirsiniz. Yeni böyle bir paket tanımladık. Aşağıdaki katıl tuşuna basarsanız detayları göreceksiniz. Her hafta bir hisse senedi. Mesela bu akşam Coinbase hissesi değerlendireceğim. Coinbase çok önemli bir hisse benim gözümde. Çünkü bir yandan geleneksel finansal pazarla... Kripto pazarının kesişim noktası. Bir yandan Amerika'da halka açık bir kripto borsası. Amerikan SPK'sının kurallarına en yakın davranan çok ilginç bir şirket gerçekten. Çok da ilginç bir CEO'su var. Bu akşam onun detaylı değerlendirmesi yayınlanacak. Ona gelirseniz iyi olur. Bir de uzun vadeli bir Nasdaq yatırımı olmak istiyorsanız kendinizi eğitmeniz çok önemli. Aşağıya linki bırakıyorum. 8. tekrarına gidiyoruz. Nasdaq borsası nasıl yatırım yapılır konusunda bir eğitim var. Oraya gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Belki de kendiniz de bu arada. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.